Gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanaladasınız Arkadaşlarım orijinal yayınları orijinal matematik orijinal problemler Bir de orijinalden dinle kısımlarının çözümlerini yapmaya Kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldığımızı hemen hatırlatıyorum Kesir problemlerinde şimdi kesir problemlerinden biraz bahsedeceğiz Daha sonrasında da hemen sorularımıza geçeceğiz Hiç vaktini çalmadı Evet hazırsan abone olduysan ve videoyu beğendiysen Başlayalım Konumuza. Şimdi arkadaşlar kesir problemleri dedik. Kesir problemleriyle alakalı çok fazla dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Sadece ama sadece birkaç tane soru tipini çözdükten sonra olabildiğince var gücünüzde çok fazla miktarda çok fazla adette soru çözmek gerekiyor. Ki ustalaşalım. Biliyorsunuz ustalaşmak önemli. Her mevzuda ilgi alanınızda diyelim daha çok. Bir iki sayısının a bölü b'sinden bahsediliyorsa sen o x sayısını a bölü b ile çarpacaksın. x sayısının a bölü b'si budur diyeceksin. Yani bu işlemi yapmana da gerek yok. En fazla x a bölü b dersin. Örnek veriyorum 10 sayısının 2 bölü 5'i diyorsa onu 2 bölü 5 ile çarpacaksın. Yani onu 5'e bölü 2 ile çarpacaksın ki bu da bize mesela 4'ü verir. Demek ki 10 sayısının 2 bölü 5'i 4'müş diyeceğiz. Bir sayının çeyreği diyorsa... O sayının sen 1 bölü 4'ünün alınması gerektiğini unutmayacaksın. Bir sayının 1 bölü 4 eksiği diyorsa 1 bölü 4'ü kadar eksiği diyorsa aslına bakarsanız o sayının 3 bölü 4'ünden bahsediliyor. Bunu da bileceksin. Mutlaka ama mutlaka bir tam demek o tam 1'e eşittir arkadaşlar. Birden büyük de hani o sayının tabi daha büyük değerleri olabilir ama basit kesirlerden bahsediyorum. Eğer bir sayıyı 3 bölü 4 oranında azalt diyorsa demek ki 1 bölü 4'üne düştüğünü anlayacağız biz neden çünkü azalan tut, e, miktarla elde olan geri kalan tutar arasında sevgili arkadaşlarım bunları topladığınız zaman 1'e eşit olmak zorunda olduğunu bileceksiniz. Evet şimdi sorularımızı da dikkatli bir şekilde dinleyecek olursanız konuyu çok çok daha fazla iyi kavrayacaksınız aklınızda bulunsun. İlk sorumuz da gelin gençler başlayalım konumuza. Hangi sayının 2 fazlasının 2 5'i aynı sayının 1 eksiğinin yarısına eşittir. Yani arkadaşlarım hangi sayının demiş x ile başladık. 2 fazlasının 2 bölü 5'i bakın 2 fazlası x artı 2 bunun 2 5'i çarpı 2 5 diyeceğiz. Aynı sayının 1 eksiğinin yarısı 1 eksiğinin yarısı da budur. Şimdi sevgili arkadaşlar 5'i aldım şuraya koydum çarpım olarak. 2'yi buradan aldım şuraya koydum çarpım olarak şimdi buraya bakıyorsunuz 2 kere 2 var yani 4 var 4'ü parantez içerisinde dağıtırsanız 4x artı 8 gelecektir eşittir 5'i de içeri dağıtırsanız 5x 5 gelecektir buradan 4x'i bu tarafa gönderdim x kaldı 5'i diğer tarafa gönderdim artı 5 olarak geçti ve bu da 8 artı 5'ten 13 geldi ee, hangi sayının diye sorulmuştu biz o sayıya x demiştik demek ki cevabımız 13 olacak sevgili arkadaşlar Devam ediyorum ikinci sorumla bir sayının 3 bölü 4'ünün 1 bölü 7'sine 15 eklendiğinde şimdi bir sayı var bu sayıya x dedim bu sayının 3 bölü 4'ü 3 bölü 4 çarpı x'tir ve bunun da 1 bölü 7'si diyor çarpmaya devam ediyorsunuz 1 bölü 7 buna 15 eklendiği zaman 60 sayısı elde ediliyormuş bu sayı kaçtır şimdi 15'i karşıya atalım x çarpı bakın 3 kere 1 3 yapar Bölü 4 kere 7 28 yapar. Eşittir diyorum. 15'i karşıya atarsanız 45 gelir. Ve bu durumda sevgili arkadaşlar. Her iki tarafı 3'e bölerseniz burası 15 yapar. İşte bu sayı kaçtır diye sorulmuştu. İki soruluyor bize. 28 15'i çarparsak cevabı bulacağız. Bu da sevgili arkadaşlar. Mix eşittir. 28 çarpı 15 diyelim. 10 çarparsanız 280. 5 ile çarparsanız da sevgili arkadaşlar 140 yapacaktır. Bu ikisini topladığınız takdirde. 420 sonucuna ulaşacaksınız. Demek ki 420 sayısının 3 bölü 4'ünün 1 bölü 7'sine 15 eklendiğinde 60 sayısı elde ediliyormuş. Üçüncü sorumuz. Değeri 2 bölü 5 olan bir kesrin. Şimdi değeri 2 bölü 5 diyorsa direkt o kesire sen 2 bölü 5 deme. diyemez. Dersin de bir ihtimal tutar. 2 bölü 5 deme. Çünkü değeri 2 bölü 5 ise sen bu sayıya... 2K, 2k bölü 5k diyeceksin Bunu da biraz uzatalım Şimdi ke, bu kesrin payına 2 ekleniyor 2'ye ekledim Paydasından 2 çıkarılıyor Ve bu kesrin değeri 1 bölü 2 oluyor İşte size sorunun matematiksel şekilde gösterimi e Artık içler dışlar çarpım sonra kesri bulabilirsin Hadi yapalım içler dışlar 1 ile 6 kısmı çarptığınız 5k eksi 2 Eşittir 2 ile çarptığınız pay kısmını 4k artı 4 yaptı 4K'yı sol tarafa davet ettik. K kaldı. Eksi 2'yi sağ tarafa davet ettik. Bu da ne yaptı? Artı 2 diye geçti. 6 oldu. K kaçmış arkadaşlar? 6. Başlangıçtaki kesrin pay ve paydasının toplamı. Yani 2K ile 5K'nın toplamı. Yani 7K soruluyor. Ki ben K'yı 6 buldum. O halde cevap 7 çarpı 6'dan 42'nin ta kendisidir diyeceğiz sevgili gençler. Ve devam ediyorum 4. sorumla. Aslı parasının önce 1 bölü 3'ünü daha sonra kalan parasının 1 bölü 7'sini harcamıştır. Şimdi aslı 1 bölü 3'ünü hani konunun başında da sizlere bir şeyler söylemiştim ya hani 1 3'ü kadar azalıyor demek ki. Ne kadarı kalıyordur o zaman? 2 3'ü kalıyordur. Aslı'nın parasına A diyelim. A'nın 2 bölü 3'ü kalmış. Bu kalan tutar. Kalan tutarın da 1 bölü 7'sini daha harcamış. 1 bölü 7'sini harcarsa ne kadarı kalır? Tabii ki sevgili arkadaşlar 6 bölü 7'si kalır. Aslında 15 TL daha harcamış olsaydı. Bakın bu kadar parası kaldı artık geriye. 15 TL daha harcamış olsaydı. Tüm parasının yarısını harcamış olacaktı. Yani o zaman geriye kalan parası da tüm parasının yarısına eşit olacaktı. 1 bölü 2 değil. A bölü 2'ye eşit olacak. Çok güzel. Eksi 15'i bu tarafa atalım. Şunları da çarpalım. Ama çarpmadan önce 3 ile ve 6 ile şöyle sadeleştirelim. 2. 2 kere 2 4 yapar. 4 A bölü 7 eşittir. A bölü 2 artı 15 diyelim arkadaşlar. Eks 15'i sağ tarafa gönderdim. Şimdi burada da 4A bölü 7'yi bakın 2 ile 15'i çarptınız 30. A'yı eklediniz A artı 30. Bölü kaç yaptı? 2 yaptı. Şimdi içler dışlar problemimizi çözecektir. 8A eşittir 7A artı 210 dedim. Buradan 7A'yı sol tarafa gönderdim. A eşittir 210 geldi. Aslı'nın başlangıçtaki parası sorulmuştu. A zaten Aslı'nın başlangıçtaki parasıydı. Cevabımız 210 olacaktı sevgili gençler. Örnek 5 soru 5. Öykü gideceği yolun önce 1 bölü 4'ünü, sonra 1 bölü 5'ini ve en son kalan yolun 7 bölü 11'ini gidiyor. Öykünün gitmesi gereken 88 kilometre yol kaldığına göre tüm yol kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi 4 ve 5. Bakın az önceki soruda kalan Parayı harcıyordu kalan paranın bilmem kaçta kaçını harcıyordu o kalan paranın da bilmem kaçta kaçını harcıyordu ama burada dikkat edin öykü toplamda gideceği yolun önce 1 4'ünü sonra da aynı gideceği yolun yine 1 bölü 5'ini gitmiş o zaman bu yol parçası hem 4'e hem 5'e tam bölünebiliyor o halde ben bu hem 4'e hem 5'e bölünebilen sayıya 20'nin katı diyeceğim 20'nin katı tüm gideceği yol 20'nin 1 bölü 4'ü yani 4'e bölerseniz 5K'sını gitmiş. Sonra 20'nin 1 bölü 5'i yani 20'yi 5'e böldüğünüz 4K'sını daha gitmiş. Yani toplamda 9K yol gidilmiş. Şimdi diyor ki en son kalan yolun 7 11'i gidiliyor. Ne kadarı kaldı yolun? 20K'dan 9K'yı çıkardınız 11K kaldı ki bunun da 7 bölü 11'ini gitmiş. Geriye ne kadarı kalmıştır o zaman? 4 bölü 11'i kalmıştır arkadaşlar bu yolun. 11'lerde bakın çatır çatır gidiyor. Geriye kalay yol 4K ve bu 4K sevgili arkadaşlar kaça eşitmiş? 88. O zaman bu K kaçtır tabii ki? 22'nin tek kendisidir. Tüm yol kaç kilometredir diye soruluyor. Ben tüm yola 20k demiştim gördüğünüz üzere. O halde k'yı de bulduğumuza göre 20x22 bize cevabı verir. 2 ile 22'yi çarptınız 44 sonuna da bir tane 0 ekliyorsunuz. Tüm yol 440 kilometredir diyeceğiz sevgili gençler. Bu sorumuzda cevabı 440 olacaktı. Ve geçtim 6. soruya. Bir manav bir kasa domatesin yarısını satıp kalan domateslerin 5 kilogramını eve götürüyor. Kasada kalan domates miktarı başlangıçtaki domates miktarının 2 bölü 5'i oluyor. Şimdi arkadaşlar tüm domateslerin yarısını satmış. Yani 1 bölü 2'sini satmış. Kalan domateslerin de 5 kilosunu evine götürmüş. Kasada kalan domates miktarı başlangıçtaki domates miktarının 2 bölü 5'i olmuş. Şimdi hem yarısından 1 bölü 2'sinden hem de 2 bölü 5'inden bahsedildiğine göre ben kasadaki domates miktarına 2 ve 5'in ortak katı olan 10K diyeyim. 10K. Şimdi 10K'nın yarısını satmış. Yarısını sattıktan sonra geriye kalan miktar 5K'dır. Ve bu 5K'nın da sevgili arkadaşlarım ne kadarını eve götürmüş? 5 kilogramını. Yani kasada artık 5K-5 kilogram domates kaldı. Şimdi kasada kalan domates miktarı başlangıçtaki domates miktarının 2 bölü 5'i olmuş. Yani 5K-5. 10k'nın başlangıçtaki domates miktarının 2 bölü 5'ine eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yine bizim problemimizi çözecektir. 25k eksi 25 eşittir 20k dedik. 20k'yı bu tarafa eksi -25 25'i bu tarafa atarsanız 5k eşittir 25 gelir ve k'da buradan 5'in ta kendisidir. Başlangıçta kasada bulunan domates kaç kilogramdır? Başlangıçta bulunana 10 kilogram 10k demiştik. K'da 5'ti. O halde cevap 10 çarpı 5'ten 50'nin ta kendisidir sevgili gençler. 6. sorumuzu da böylelikle çözdük ve devam ediyoruz 7. soruyla. Arkadaşlarım 7. soruda bir otobüsteki yolcuların 2/5'inin kadın olduğunu söylemiş. Bu otobüste bu otobüse 2 kadın yolcu binin otobüsten 3 erkek yolcu inince kadın yolcuların sayısının erkek yolcuların sayısına oranı 5/6 oluyormuş. Şimdi ben kadınların sayısına 2k dersem tüm yolcuların sayısı Bak 2K ise kadınların sayısı tüm yolcular 5K'dır. O zaman geriye kalan 3K tane yolcu da erkektir arkadaşlar. Pekala. Şimdi otobüse 2 tane kadın yolcu bindireceğiz. Otobüsteki kadın nüfusu 2K artı 2 olacak. Ve 3 tane de erkek yolcu indireceğiz. Erkek yolcuların sayısı da 3K eksi 3 olacak. Ve sevgili arkadaşlarım kadınların sayısının erkek yolcuların sayısına oranı eşittir 5 bölü 6 olacak. Öyle demiş soru bize. Biz sorunun yalancısıyız. İçler dışlar yapı hadi. 12K artı 12 eşittir 15K eksi 15 dedim. Buradan 12K'yı sağ tarafa fırlattık 3K geldi. Eksi 15'i sol tarafa aldık artı 15 diye geçti ve 27 oldu. Demek ki K kaçmış 9'muş. Otobüste başlangıçta bulunan erkek yolcu sayısı. Başlangıçta bulunan erkek yolcu sayısı 3K'ydı ve ben zaten burada 3K'yı elde etmiştim. Başlangıçta otobüste bulunan erkek yolcu sayısı 27'nin ta kendisidir sevgili gençler devam ediyoruz 8. sorumuzda. 2/9'u gençler 2/9'u. Boş olan bir su deposundaki suyun 4/7'si kullanılınca bu deponun boş kısmını doldurmak için 84 litre daha su gerekmektedir. Şimdi bakın. Ben bu deponun hacmine 9V demek istiyorum. 9V'nin eee 2/9'u boşmuş. Yani bu bunun 2 bölü 9'unu bulacaksınız. 9'lar gitti. Neden 9V demem gerektiğini de anlamışsınızdır umarım. Çünkü buradan kaynaklı bakın. Tamam. 9'lar gitti. Geriye ne kaldı? 2V. Demek ki 2V'si boşmuş. O halde başlangıçta 7V miktarda dolu olan bir su depomuz var. Bu 7V'nin 4 bölü 7'si kullanılmış. Geriye ne kadarı kalmıştır? 3 bölü 7'si kalmıştır. 3 bölü 7'si kalmış. Yani 7'ler gitti 3 V'si kaldı. Yani 3 v su var şu an bunun içerisinde. Pekala ben toplamda bu su deposunun hacmini ne demiştim? 9 V demiştim. Ne kadarı doluymuş? E 3 V'si doluymuş. E ne kadarı boş artık? 6 V'si boş. Ve bu boş kısmı doldurmak için 84 litre suya ihtiyaç varmış. Demek ki bu 6 V 84'müş arkadaşlar. O halde V nedir? V kaçtır? 14 değil midir? 6 kere 14 84 yapar değil mi? Buna göre su deposunda başlangıçta kaç litre su vardı? Başlangıçta 7V kadar su olduğunu biliyorduk. O halde ben 7 ile 14'ü çarpacağım ve cevabı söyleyeceğim. Bu da bize 98 litreyi verir arkadaşlar. Doğru cevabımız 98 olacaktı. 63. sayfamızın da çözümlerini yapmış bulunuyoruz. Ve geç, geçelim artık 64'e bir diğer sorumuz olan 9. soruya. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir tane top var. Bir top düşünün. Belirli bir yükseklikten bırakıyoruz. Tamam şöyle silgi gibi. Hop. Silgi tabii top gibi nizami sekmedi. Bayağı bir uzağa gitti şu Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere her vuruşundan sonra bir önceki düştüğü yüksekliğin 3 bölü 5'i kadar yükselmekte. Top yere 3. vuruşundan sonra 81 cm yükseldiğine göre... Top başlangıçta kaç santimetre yükseklikten bırakılmıştır diye soruluyor. Şimdi şöyle başlangıçta x kadar yükseklikten bırakıldıysa sevgili arkadaşlar birinci yere düştükten sonra bunun 3 bölü 5'i kadar yükselmiştir. Şimdi artık x çarpı 3 bölü 5 yüksekliğe sahip bir top var elimizde. Daha sonrasında bu top çıktığı yüksekliği bak şöyle çıktı. Duracak ve geri düşmeye başlayacak tabi Yer çekim diye bir şey var O halde arkadaşlar Geri düştüğü zamanda ikinci yükselişinde bunun 3 5'i kadar Üçüncü yükselişinde de Bunun 3 5'i kadar Yukarı yükselecek ve Bu da 81 santimetreye tekabül ediyormuş 3 çarpı 3 çarpı 3 27 yapar sol tarafı 27 bölü verdim Sağ tarafı da 27'ye böldük 3 geldi 5 çarpı 5 çarpı 5 125'in ta kendisi yapar x bölü 125 eşittir 3 ise x eşittir 375'tir sevgili arkadaşlar. Bize ne sorulmuştu? Top başlangıçta kaç santimetre yükseklikten bırakılmıştır? Biz zaten buna x demiştik. x'i de 375 bulduk. O halde hayırlı uğurlu olsun cevap 375'ti. Geçtim 10. soruya. <gülüyor> bir parça telin bir ucundan 5 bölü 13'ü kesilirse telin orta noktası 15 santim kayıyormuş. Şimdi telin orta noktası ne kadar kayıyorsa mesela x kadar kaydı ya telin orta noktası. O halde ucundan 2x kadar kesilmiştir. 2 katı kadar kesilmiştir. O halde arkadaşlarım bu notu aldıysanız 15 cm kaydığına göre ne kadar kesilmiştir? Duyamadım. 30 cm kesilmiştir değil mi? 15'in 2 katı. Yani arkadaşlar ben telimin tamamına 13x dersem. Bunun 5 bölü 13'ü yani 5 x'i kesilmiş ve bu 5 x 30 cm'ye tekabül ediyormuş. O zaman x nedir? 6 cm'dir. Telin son durumdaki uzunluğu sorulmuş bize. Başlangıçta bizim bu tel 13 kere artık x'i bulduk 6. 13 kere 6 78 cm'ymiş ve ben 30 cm'sini kestiğimi buldum. O halde çıkarırsanız bu tel başlangıçtan Kesildikten sonra 48 cm uzunluk kalmıştır elimizde son durumda sevgili gençler. Evet devam ediyoruz 11. sorumuzda. Şimdi böyle Fenerbahçeli kutular var. Şekil 1'deki mavi renkli silindirik tahta bloğun yüksekliği sarı renkli silindirik tahta bloğun yüksekliğinin 4 5'i kadardır. Yani bak şimdi 4 5'i diyorsa sen hemen 4K 5K diyeceksin. Yani uzun olana 5K kısa olana 4K dedik mi? Daha sonrasında demiş ki buna göre özdeş 3 sarı blok ve özdeş 5 mavi blok kullanılarak oluşturulan şekil 2'deki 2 cismin yükseklikleri oranı kaç olabilir diye sorulmuş. Bak şimdi sarıya bakıyorsun 5 5 5 15k yapar burası. Maviye bakıyorsun 5 tane üst üste konulmuş o zaman bu da 20k'dır. Hangisi olabilir diye soruluyor. Ya 15'in 20'ye oranı ya da 20'nin 15'e oranı olabilir tamam mı? O halde sevgili arkadaşlarım 15'i 20'ye bölerseniz 15 bölü 20 eşittir. 5 ile sadeleştirdiniz 3 bölü 4 yapar ya da 20'yi 15'e bölerseniz 4 bölü 3 gelir. Cevap ya bu ya da bu artık Hangisi verildiyse cevap anahtarında Ve 12. sorumuz arkadaşlar 3 tane araba var Hepsi sıfıra benziyor Birisi bizim olsa da bilsek Ne demiş Bir otogaleride satılan Özdeş 1, 2 ve 3 numaralı araçlar ile ilgili Aşağıdaki bilgiler bilinmektedir Ardışık iki araç arasındaki uzaklıklar birbirine eşitmiş Yani arkadaşlarım şu uzaklıkla şu uzaklık birbirine eşit 1 numaralı aracın duvara olan uzaklığı 3 numaralı aracın duvara olan uzaklığına eşittir Yani şurası x ise burası da x'miş arkadaşlar Ardışık 2 araç arasındaki uzaklık 1 numaralı aracın duvara olan uzaklığının 3 bölü 5'i kadar fazladır demiş Heh. Şimdi bak burayı iyi oku çünkü şuralara ne diyeceğim bunlara ne diyeceğim diye bir takıntın oluştuysa Aklında bir soru işareti geldiyse soruyu okurken şimdi işte onu anlatıyor soru bize burada. Diyor ki bak ardışık iki araç arasındaki uzaklık bir numaralı aracın duvara olan uzaklığının 3 bölü 5'i kadar fazladır diyor. Yani ben bir numaralı aracın duvara olan uzaklığına eğer gidip de şunu sileyim buraya 5x dersem niye 5x dedim 3 bölü 5'i kolay alınsın diye. Hemen diyorsun ki ya bu 5x'in 3 bölü 5'i ne yapar? 4 4 gitti 3x yapar. 3x kadar fazlaymış. 5x'e 3x ekledin. Bak burası 8x. E bu buna eşitti burası da 8x. E bu da buna eşitti demek ki burası da 5x. Çok güzel. Araçların genişlikleri ise ardışık 2 araç arasındaki uzaklığın 3 bölü 4'ü kadardır. Ardışık 2 araç arasındaki genişlikte 8x. E bunun 3 bölü 4'ünü bulalım kardeş. 4 gitti 4 gitti 2 kaldı 2 kere 3 6 yapar demek ki araçların her birinin genişliği de 6x olacakmış çok güzel yani soruyu şuraya kadar getirip de bundan sonra çözemeyen birisi varsa derhal burayı terk etsin diyor şaka arkadaşlar yani buraya kadar getirdiysen artık sen sorunun %99 %99.999'unu çözmüşsündür Heyecan yapma kasılma sakin ol sen de bir insansın buralara kadar tabii ki gelebilirsin çözenler nasıl çözüyor sen de çözebilirsin buraya kadar getirin olayı terk etme Otogaleride araçların sergilendiği alandaki duvarlar arası mesafe 13.2 metre olduğuna göre bir aracın genişliği yani 6x nedir diye soruluyor Şimdi 6 xten ziyade önce şu duvarla şu duvar arasındaki mesafeyi bir bulalım 5-6 daha 11 yapar 5-6 daha 11 yapar. Etti 22. 22 bir kenarda dursun. 8-8-16. 6 daha. E, bir 22 de burada var sevgili arkadaşlar. O halde ne var? 44. Demek ki 44x eşittir neymiş? 13,2 imiş gençler. Şimdi her iki tarafı birbirine böleceğiz. Normal şartlar altında 44'ü 3 ile çarpmış olsaydık 132 gelirdi. Ama 13,2 gelmiş. O zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar x eşittir 3 ile değil de demek ki 0.3 ile çarpılmış diyeceğiz. Yani x 0.3 metreymiş Bir aracın genişliği kaç santimetredir yani bize 6x soruluyor. 6x nedir arkadaşlar o zaman 6 ile 0.3 çarparsınız 1.8 metre. Ama bana santimetre cinsinden soruyor. 1.8 metre demek 180 santimetrenin ta kendisidir. Cevabımız da 180 olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve artık son sorumuzdayız gençler. 7 adet özdeş silindir şeklindeki hapı her gün eşit miktarda içerek 5 günde bitirmek zorunda olan Selim. Birinci gün birinci hapın bütün halinde içip aynı gün ikinci hapın kaçta kaçını içerse planlanan şekilde ilacını içmiş olacaktır diye soruluyor. Şimdi bakın elimizde kaç tane ilaç var 7 tane. Özdeş silindir şeklinde haplar var. Diyor ki her gün eşit miktarda içecek diyor. Ve 5 günde bitirmek zorunda diyor. Pekala. Birinci gün birinci hapı bütün şeklinde bütün halinde içmiş. Aynı gün ikinci hapın kaçta kaçını içmesi gerekiyor ki. Aynı düzende devam etsin. Ve 5. günün sonunda 7 tane ilaç bitsin. Şimdi o zaman ben şunu düşünürüm önce. Bana doktor dese ki bak sana 7 tane hap verdim. Al bunu. 5 günde bitir dese ben ilk aklıma gelen nedir ulan 7 5'e tam bölünmüyor demek ki her gün bir tane içeceğim onların da yanına kısıp onları içeceğim şimdi o zaman şöyle derim ben 7'yi bir 5'e bölerim kardeş 7'yi 5'e nasıl böleceğim şöyle yaptım 7'nin içinde 5 bir defa 1 ee, kere 5 5 çıktı 2 bak bir tane sıfır attım bir tane virgül koydum 20'nin içinde 5 kaç defa 4 defa 4 kere 5 kaç yapar 20 yapar çıkardın sıfır yani günlük 1.4 tane hap içmem gerekiyor Şimdi bu adam diyor ki birinci gün birinci hapı içti bu 1.4 demek ne demek 1 artı 2 bölü 5 değil mi arkadaşlar Hatta hocam ne yaptın onu ben nereden göreyim diyorsan 1 artı 4 bölü 10 değil mi arkadaşlar evet birinci gün bir tanesini hop attı gitti Evet Demek ki arkasından 4 bölü 10 ilaç daha içmesi gerekiyor. Yani ikinci alpın 4 bölünü kesip içecek. Bu 4 bölü 10 ne? 2 ile sadeleştir. 2 bölü 5 zaten. Doğru cevabımız da bu olacaktır sevgili gençler. Evet videomuzun sonuna geldik. E, keyifli bir derste. Teşekkür ediyorum sizlere. E, beni dinlediğinizi dinleyeceğinizi bilmek zaten beni bu şekilde motive ediyor. Allah sizden razı olsun. Yani şu an yoksa hani gecenin bir vakti e, Karşımda bir kamera var arkasında da bir duvar var duvara bakarak Ders anlatıyorum aslında ama motiveyim neden motiveyim çünkü beni dinleyeceğinizi biliyorum Hani bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum videoyu yayınladıktan sonra Beni dinliyorsunuz ya yani böyle sizler, sizlerin bir şeyler öğrendiğini biliyorum O yüzden de mutluyum arkadaşlar bu beni inanılmaz derecede mutlu ediyor Teşekkür ediyorum o yüzden beni dinlediğiniz için Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.